Aile terapisti nedir? Ailelerin iletişim, uyum gibi konularda kendisine müracaat ettiği, özellikle psikoterapi alanında kendisini geliştirmiş, özellikle zor problemlerin bile danışıldığı yol gösterici, uzman kişiye aile terapisti denir.